Herkese merhaba arkadaşlar ve rahmet Bugün arkadaşlar efsane bir publer botaltısıyla karşınızdayım arkadaşlar Bu altyapı arkadaşlar CLQ'ya aittir Yani herhangi bir sıkıntı teşkil etmeyecektir Zaten evinde kenti kanalında arkadaşlar bu altyapıyı yayınladı Herhangi bir çalma durumu ortada yoktur Evet, beyin ee, JS 26. satırda arkadaşlar. Mogul Ureli ile güçlü bir ayarlıyorsunuz. Mogul Ureli ile salçalızı bilmiyorsanız da arkadaşlar ilk haftadan çıkan videoya giderek izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eee yardım kutusu ben değiştirdim bu komutu Böyle değildi bu. Sıkıntı yaratıyordu. Ben değiştirdim arkadaşlar. Onun dışında config JS'yi de eksiksiz bir şekilde dolduruyorsunuz. Fakat prefix kısmını ulav olarak bırakmanızı tercih edin. Ondan sonra arkadaşlar botumuzdaki start butu açıyoruz. Botumuz açıldığında arkadaşlar böyle yazılar geliyor. Evet arkadaşlar yaptım sonra böyle bir e, sayfa geliyor. Davet ettirek arkadaşlar de bak kendi sunucuma ekleyeceğim botumu Şimdi e, üzerinden göstereceğim arkadaşlar ben. Ee, ünlem yaptım Daha sonra şöyle geliyor belimiz. Ünlem partner yaparak arkadaşlar ayağlı'yı biliyorsunuz. Ünlem sorumlu yazdığımız zaman ayağlı diyoruz ünlem ve partner yetkili diyoruz arkadaşlar. Ünlem partner text ayağlı dediğimiz zaman da şöyle Chrome botlist Bot List olarak da değiştirebiliriz arkadaşlar. Ve ünlem parklar kanalı partner yazıyoruz ve partnerler kanalı etkili diyoruz. Bu seferde arkadaşlar ünlülen partler kanal log, partler log kanalını işaret arkadaşlar. Ve partler durum aç arkadaşlar. Ve partler sistemi aktif durumdaymış gibi gözüküyor. Ben daha önce ayamladığım için olabilir. Ee, ve arkadaşlar ama sunucuma geldiğim zaman partler ünlülen partler bul yazıyorum arkadaşlar. Ve görürüz gibi burada benim chromix spot izleye geldi zaten. Hemen şuradan davet kodunu alıyorum arkadaşlar ve üllem partner on davet kodunu yapıştırıyorum arkadaşlar Ve gördüğünüz gibi partner lokalına bilirim gitti arkadaşlar ee, Burası test vekarlı sunucu Su, sizlerle partner olmak istiyorsunuz sahibi yetkili vesaire vesaire Davet bağlantısı da burada var arkadaşlar. Light partner olduğu için light partner XCS üzerinde davet bağlantısı atılmış. Olayla dediğimiz zaman arkadaşlar. Ee, partnerimiz olaylandı ve partnerliğimiz olaylandı ve e, taksimizi attı. Ben taksı böyle oluşturmuştum ve Chrome Sports olarak da böyle attı arkadaşlar. Onun dışında tekrardan Ünlüm yaptığımız yazdığımız zaman arkadaşlar. Ünlüm kullanıcı bilgisi, Ünlüm günlük şeyle var yazarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında ünlem sonucu bilgiyi istatistik, pay, ııı, e, ull, mal, balans, e, top, ayarlar, patlar vesaire vesaire. Böyle özellikler var arkadaşlar. Bu altyapıyı da almak için arkadaşlar açıklama kısmındaki discord sonucuma geleceksiniz arkadaşlar. Böyle tike tıklayacaksınız. Ardından ııı, e, abone alacaksınız ve altyapı sonucunda buradan. Altyapı burada da buradan geleceksiniz arkadaşlar. Ardından da arkadaşlar buradan reklamsızlik olarak altyapıyı alabileceksiniz. Normalde ben altyapıyı dilek vermek istiyordum yani ama evinde böyle yaptığı için ben de böyle yapmak istiyorum yani. Herhangi bir sıkıntısı yok evinde böyle yaptığı için zaten. Ee, çalma durumu yoktur yani e, altyapıyı izinli bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Çalma durumu yoktur. Zaten CLQ'dan da izin aldık. 19 Aralık 2021 tarihinde ben e, CLQ'dan izin aldım arkadaşlar. Ve videoyu şimdi atıyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıdan sorucuma geliyorum. Çok mutlu edersiniz. Videoya like verir, video bu otomobilde kalalım. abone olursanız arkadaşlar like çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.